Toy tozoyum bu gök koy koy bir ele koy koy o Onlara çıkan da geçiyor nanga dua qilar <gülüyor> kimdim qatta yazdım tambalar bir öyiri ketmesin qaytayim qalır süyrgishimden qaljadağan bir meli haydan You're